Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar Şimdi eşkenar dörtgen ve deltoid'in birinci konu testini gömeceğiz birlikte Hemen şöyle bir zoomlayalım ilk önce sorularımızı Sonra da odaklanmasını da ayarlayalım Ve vira bismillah deyip başlayalım. Birinci sorumuz bakalım ne diyor. ABCD eşkenar dörtgen. Peki ve bir kenarının 6 olduğunu görüyorum. O halde burası da 6. Demek ki şurası 3, 3. Burası da 6. Bakın şurada bir pisagor bağıntısı görüyorum hemen dostlarım. Şu üçgende. 3 üç var, 6 var. İster pisagor yapıp d, h'ı 3 kök 3 bulun. İsterseniz de 90'ın karşısı 6 ise... Sadece 30'un karşısı yarısı olur. Buraya 30 deyip 30 60 90 üçgeninden 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin köküç katıdır deyip 3 köküçü böyle de bulabilirim dostlarım. Şurası 3 köküç. Sonra şu kelebek üçgeni görelim. Bakın şurada bir kelebek üçgenimiz var. 6'ya 3 oranı var. Yani 1'e 2. O halde x ise şurası 2x olacak. Ve biz 3x'i ne bulduk? 3 3 bulduk. Dolayısıyla x eşittir. kök3 çıkacak. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. 2 numaradayız. EB AE'nin A, 2 e katıymış. Başka? DK e, Bir de 3 katı mıymış? Ne öyle diyor? DK K. 3 e katıdır diyor. Yani şuraya A diyelim. Şurası 3 A'ymış arkadaşlarım. Böyle söylemiş bize. Sonra... Şuraya M derseniz diyor. Şuraya M diyelim. EB 2 katı olacak. 2M. Bakın bir kenar 3 katı 3 m çıktı. Şunlara 3M yazalım. 3M yazalım. Bizden de AK bölü AC. AC bizim köşegenimiz. Hmm. Burada şunu fark etmek önemli işte arkadaşlarım. Sıkıntı burada şu. Ee, bakın şu AK dediğimiz zamazingo Bence açıortay ortay diyorum. Niye hocam açıortay ortay? Çünkü bakın açıortayın ortayın özelliğini sağlıyor. Kollarının oranı 1'e 3. Ayakları da 1'e 3 çıktı dostlarım. Kesin açıortay ortay o halde değil mi? Kollarının oranı, ayaklarının oranını eşitse bu doğru kesinlikle açıortaydır ortaydır. Ve açıortay ortay olması da şunu söyler bize. Bu adam aslında bizim köşegenimizdir dostlarım. Çünkü biliyorsunuz eşkenar dörtgende köşegen açı ortaydı. Bu köşeden çıkıp da açıortay olarak çıktıysa kesinlikle köşegen olacak. C'ye kadar doğrusal bir şekilde gidecek. Ve şimdi de biz şuradaki kelebeği görürsek sanırım soruyu çözmüş olacağız dostlarım. Bakın 1'e 3 oranı var. AK'ya biz bir B dersek KC 3B olacak. Bizden de AK yani 1B bölü AC 4B oranını istiyordu. 1 bölü 4'tür. Sorumuzun cevabı dedim. Güzel soruymuş bu arada az önceki. ABCD eşkenar dörtgen ve tüm şeklin alanını 80 vermiş. Şurada eşitlikler var. D, F, e, C. Taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Hemen şu köşegeni çizdim. Ve şunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi şurası ile şurası eşitse bu üçgenin alanı ile bu üçgenin alanı birbirine eşitti. Bunu biz paralel kenarda öğrendik. Sonra şu ortadaki şu üçgenin alanı tüm paralel kenarın yani eşkenar dörtgen de diyebiliriz. Aynı kural geçerli. Yarısı olacaktı. E burası bir yarısıysa diğer iki üçgen de diğer yarısı. Yani AA 2A imiş yarısı. O zaman bu da 2A. Ve bakın bunun da kenar çizildiği için bu da AA diye bölündü diyebiliriz. Ve bize 4a'yı 80 vermiş. O halde a 20. 2a'yı soruyor. 2 tane 20 40'ı işaretledim. ABCD eşkenar dörtgen AC 24. O halde 12 12 köşegenlerin dik kesiştiğini de söyleyelim. BD 18'miş. 9 9 9 12'den 15'i yapıştırdım hemen bir kenara. Bize de haşı soruyor. Yine köşe taşında da çözdük bundan dostlarım. Ne demiştik? Yükseklik soruluyorsa herhangi bir soruda illa eşkenar dörtgen olmasına gerek yok. Önce alandan bulacağız. Yani en kolay alandan bulunur. Ee, i̇lk önce alanı deneyin demiştik. Şimdi biz bu eşkenar dörtgenin alanını şöyle bulabiliriz. Köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Yani 18 ile 24'ün çarpımının yarısı bizim eşkenar dörtgenimizin alanı. Aynı zamanda tabağın çarpı yükseklik de eşkenar dörtgenin alanıydı dostlarım. O yüzden 15 çarpı h da alanıdır dedim ve birbirine eşitledim. Şimdi şuradan 2'ye bölelim 12 olsun. 3'e bölelim 5. 3'e bölelim 4 olsun. 4 çarpı 18 72 yapar. Eşittir 5H. 5 h. 5'e bölelim her iki tarafı. h eşittir 72 bölü 5. 2 ile genişletirsem bunu da 144/10 yapar. O da 14.4'tür. Sorumuzun cevabı Edirne'den gelir. Evet 5 numaradayız. ABC eşkenar dörtgen. AC'yi bize 28 vermiş. BA'yı 21 vermiş. Olduğuna göre x nedir diye soruyor. Tabii ki bu x'se, bu da x, bu da x diyelim. Şimdi Öncelikle şu bizim uzun köşegen, köşegenimiz daha doğrusu eşkenar dörtgendeki köşegen açı ortaydı. Bunu bir gösterelim. Şimdi açı ortayın bakın ikinci soruda söylediğim gibi kollarının oranı 21'e 28. Ayaklarının oranına eşit olacak. 21'e 28 olacak. Burası 21K burası 28K. Hatta sadeleştirelim 7'ye bölelim. 3K'ya 4K oldu. Şimdi bir de benzerlik çakalım. Bakın şu x ile şuradaki 21'in birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar paralel olduğu için. Hemen benzerliğimi yazıyorum. x bölü 21 eşittir. 4 bölü tamamı 7. 7 ile 21'i sadeleştirdim. 3, 4 ile de 3'ün çarpımı 12'yi paketledim dostlarım. Evet altıncı sorumuz AB 13 bir kenarımız 13'müş hemen şuralara 13'ümüzü çakalım köşe genlerin dik kesiştiğini gösterelim. AC 24'müş o zaman 12 12 diye yazalım. Bakın burada 5 12 13 üçgeninden şunlara 5 5 diyelim. Bizden de DCK taralı bölgenin alanını soruyor. Şimdi tabanı 8. Şimdi benim bu tabana inen yüksekliğim bakın şuradaki 5'tir arkadaşlarım. Sonuçta CK'ya Denizli'den bir yükseklik indireceğim. Uzantısına indirmişim arkadaşlarım. 8'in uzantısına inen yükseklik 5. O halde 8 çarpı 5 40 bölü 2'den de Bursa'yı işaretledim. Evet eşkenar dörtgen demiş dostlar. Şurası 12'ymiş 16'ymiş. Olduğuna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. ef dikmiş arkadaşlarım. O yüzden buraya da dik yazalım biz hemen. Şimdi dostlar şu açı ortayda fışkırtma teoremi'miz vardı. Buraya indirilen diklikle şuraya indirilen diklik eşitti. Bu da 12. Aynı şekilde bu açı ortay için buraya indirilenle buraya indirilen eşitti. Bu da 12. Hatta burası x ise... Burası da x olacak dostlarım. Bir kenarımız 16 artı x ise burası da 16 artı x olacak. Demek ki şuraya da 16 kaldı. Ve iki açı ortayın arasındaki açı kesinlikle 90 dereceydi. Paralel kenarda da bunu öğrenmiştik. Ve bakınız diklikten diklik indi. 12'nin karesi yani 144 eşittir. P çarpı k yani 16 çarpı x öplit bağıntısını yaptık 16 ile neyin çarpımı 144'tür? Tabii ki 9'un Ceyhan'ı işaretledik. ABCD eşkenar dörtgen demiş. Taralı bölgelerin alanları toplamı 16 AEB nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi yine şu yarısı muhabbetinden gideceğiz. Önce şuna A diyelim. Şuna B diyelim ve A ile B'nin toplamı 16'ymış diyelim. Şimdi şu boşluğa x dersek dostlarım, bakın şu köşegenimizin şu bizim köşegenimiz üstündeki alan A, B ve X yani A'nın B'nin ve X'in toplamı aslında eşkenar dörtgenin yarısı. Köşegenin üstündeki alan yarısıydı. Sonra şu üçgenimizi görün dostlar. Şu taradığım üçgene bakın. Bu üçgende paralel öğrendik neydi? Tüm paralel kenarın yani sorumuzda eşkenar dörtgen olduğu için eşkenar dörtgenin yarısı. O halde bu Karadığım üçgen de A, B, X'den oluşacak. E X buradaysa buraya ne kalacak? A artı B. Ve bize de zaten A artı B'yi 16 diye vermişti. E demek ki sorulan yerde 16 çıktı. Evet. 8 numara da tamamdır. Çevirdik. 9 numaraya bakalım. <gülüyor> ABCD eşkenar dörtgen 5 kök 13 20 dk'da 25 x nedir diye bir soru sormuş hemen diğer köşegeni çiziyorum dostum ve köşegenler birbirini ortalıyordu 10 10 diyorum ve şurası da 90 derecedir köşegenler dik kesişiyordu muhabbetinde. sonra şurada bir küçük dik üçgen var önce bunu görelim şurası pisagor bandısı yapalım burada dostlarım 5 kök 13'ün karesi 25 çarpı 13 yapar 25 çarpı 13 eşittir. 10'un karesi 100 artı şuraya y dersen y kare. Şimdi 25 çarpı 13 şuraya bir daha düzgünce yazayım bunu. 25 çarpı 13 eşittir. 100 dediğimiz şey 25 çarpı 4'tür. Artı bir de y kare var. 4 tane 25'i buraya atarsam eksi geçer. 13 tane 25'ten 4 tane 25'i çıkartacağım o zaman. 9 tane 25 kalır burada. Eşittir y kare. Her iki tarafında kari kökünü aldım. 9 dışarıya 3. Bu da 5 diye çıktı. Y eşittir 15 geldi. Bakın burayı bulduk. 15. O halde bu da 15. Şimdi de şu dik üçgeni görelim. Bizim özel bir dik üçgenimiz 3, 4, 5'in 5 katı. 15, 20. 25 üçgenidir bu. Burası demek ki 20. O halde x 10 olmalı dedim. ABCD eşkenar dörtgen. Bakın kelebek üçgen 3'e 9 oranında verilmiş. 3'e 9 yani 1'e 3. O zaman şurası k ise şurası 3k. Tabi bir kenar 3k ise bu da 3k. Şuraya 2k. Şuraya da 3k yazalım. Evet bize de K'yı soruyor aslında arkadaşlarım. 3K'yı soruyor. Biz K'yı bulacağız. Onu da nereden bulacağız? Bakın şuradaki dik üçgenden Pisagor yaparak hemen bulabiliriz K'mızı dostlarım. Ne diyeceğiz şimdi? 3K'nın karesi yani 9K kare. Şuraya yazalım. Eşittir. K'nın karesi artı 12'nin karesi 144. K'nın karesini bu tarafa atarsak 8K kare yapar eşittir 144 2'ye bölersem 4k kare eşittir 72 4'e bölersem de k kare eşittir 18 gelir k kare 18 ise k 3 kök 2'dir k 3 kök 2 buldum 3 tane k'yı soruyor 9 kök 2'dir sorumun cevabı Edirne'den gelir dedim 11 eşkenar dörtgen demiş 18'i gördük D, A, E. Tamam çortayı göstermiş. Bir de alan A, B, C'de A, D, E'nin 5 katıymış dostlarım. A, D, E'nin 5 katı. Yani şuna A dersek A, D, E'ye tüm alan 5 A'ymış. Hatta buna 2 A diyelim. Tüm alan 10 A olsun. 2 katını aldım yani. 10 A. Şimdi köşegen alanı 2'ye bölüyordu. O zaman 5 A buraya. 5 A da bu tarafa. Yani 3 A da buraya kaldı. Ve bakın şu iki üçgenin alanı 2'ye 3. O zaman tabanları da 2K'ya 3K şeklinde dağılacak. Şimdi bir de açı ortayımızın kol ayak ilişkisini yapalım. 3K'lık ayağına 18'lik kol düşmüş 6 katı. 2K'lık ayağına 6 katı olan 12'lik bir kol düşmeli. Demek ki bu kol 12. Yani eşkenar dörtgenimin bir kenarı 12. O zaman bütün kenarları 12'dir. Bursa'yı işaretledim. Evet eşkenar dörtgen yine oranlar vermiş. E, C, 5 e, katıdır. Şuraya K diyelim. Şurası 5K. Demek ki bir kenar 6K. AB, B, A, 2 katıdır. 6K ise burası 3K. 3K'dır demek istiyor bize. Eşkenar dörtgenin alanı şuradaki taralı üçgenin alanının kaç katıdır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi başlayalım bakalım neler yapacağız bir görelim. Hmm, nasıl başlayalım? Şimdi köşegenler dik ve birbirini ortalıyor. Onu biliyoruz zaten. Kelebek yapacağız mecbur arkadaşlarım. yapalım alınma hemen. Yapalım ya. Kelebekten başlayalım arkadaşlar. Başka çaremiz yok zaten. Şimdi şu kelebeği göreceğim. 1'e şurada da 3 oranı var. 1'e 3 diyelim. Yani şurası A ise şu aşağısı 3A ve benim köşegenim 4A oluyor. 2A, 2A diye bölünecek. Şuraya 2A, o zaman şuraya da A kaldı diyebilirim ben. Bunu bir söyleyelim. Bu bir. Sonra başka ne yapalım diye düşünüyorum. Şuraya da tabii ki B yazarsa e, aşağısı 3B olacak. Şuraya kadar da 3B gelecek. Toplam 4B oldu. Şimdi şu kelebeği de görürsek, şunu da göstereyim. Şöyle... 3'e 5 oranı var arkadaşlarım. 3'e 5. Yani şuraya ben 3 M yazarsam üstü 5 M. Toplam 8 M. 8 M'yi de biz nasıl böleceğiz? Hani B'ye 3 B demiştim. 4 B'yi 8 M'ye işledim. B eşittir. 2 m çıktı. Yani şu üst taraf 2 M. Toplam 8 M olacak. 2 3 burada 5'i burada. Şuraya da 3 m kaldı. Şimdi bu şekilde dağıttık benzerliğimizi yaparak oranları yerleştirdik. Şimdi sıra geldi alanları yazmaya. Tabii ki içine A diyeceğiz. 3A 5A şeklinde sıralıya sıralıya gideceğiz arkadaşlarım da. Şekil biraz küçüldü ve bir de tabii ki çok karıştırdık içini. Bunu acaba diyorum büyük bir şeye çizsem de öyle mi çözsem sizin için? Bir burada deneyelim arkadaşlarım. Bakalım güzelce geliyorsa hemen hiç zorlamadan yapalım bitsin isterseniz şimdi. Ee, yine şunlara da 3'e 5 oranı yazsam şuraya da 3'e 5 desem şuraya 3 x dediğimde şurası 5x olacak hatta 4x 4x diye bölünce için burası da x olacak diyebilirim evet yani bu şekilde bir dağıttık şimdi içine a yazalım bunun a alanı diyelim buna şuna a alanı dersem şu köşegeni çizdiğimde bakın x'e a 3x'e 3a derim. Sonra şuradaki a'ya 4a dediysem şu a'ya da 4a derim. Ve şu üçgeni toplam 8a bulurum. Demek ki bu da 8a, bu da 8a, bu da 8a. Yani tamamı 32a çıktı. Küçük üçgen ise a geldi. Yani 32 katı çıktı arkadaşlarım. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 13 numaradayız. A, B, C, D, demiş. BD'yi 16 vermiş. AC'yi 12. AE eşittir ED Tamam. Bir de BF eşittir F, C'ye demiş. Buna göre EFX nedir diye bir sorusu oluyor. Şimdi tam şuradan paralel çizersem, bu taraf da ikiye bölünecek. Ve AC'nin orta tabanı oldu, değil mi arkadaşlarım? 12'nin yarısı 6 oldu. Şimdi şurayı birleştirdiğimde, bakın burası ikiye bölündü, burası ikiye bölündüyse, şu çizdiğim çizgi BD'nin orta tabanı oldu, o zaman 8. Deltaikte köşegenler dik kesiştiği için paralellik yaptım burada U kuralından, şurası da 90. Yine şu şuna paralel olduğu için burası da 90 ve bakın bu üçgen bir dik üçgen çıktı. 6, 8, 13 üçgeninden cevap. Ceyhan'dan geldi. ABCD deltoid. AE eşittir. ED'nin iki katı. Şuraya K, şuraya 2K diyelim. A. Hatta deltoid ise burası da toplamda 12'dir. 12'yi de 1'e 2 oranında bölmüş. 4'e 8 diyebilirim şunlara. Tamam. EB'yi 10 vermiş. EB. Neresi? Şuranın tamamı 10. Şimdi deltoid'de şu bizim için uzun köşegen açı ortaydı. Ve açıortayın kolları 8'e 12. 4'e bölersem 2'ye 3. O zaman ayaklar da 2K'ya 3K şeklinde dağılacaktı ve 5K'yı bize 10 vermiş. K eşittir 2. 2K'yı soruyor. Denizli'yi işaretledim ben de. 15. sorumuz eşkenar dörtgen sorusu ve açı sorusu. A, C, D, 2 katıymış. Yani şuradan aşağı bir yükseklik indirirsem bu da d h'a eşit. Ve ben buna k dediğimde şu ac 2k'ymış dostlarım. Hemen şu dik üçgeni görün bakalım. Bakın 90'ın karşısı 2k'ysa neyin karşısı k olur? Tabii ki 30'un. O zaman şu açımız kesinlikle 30 derece. Burası 30. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydı, Bu da 30. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşitti. 60 ise burası da 60. Hatta açı ortaydan bu da 30 olur. 30. 30 daha 60. Alfaya da kaldı Bursa. <gülüyor> evet son soru. Bir deltoid. O zaman bu da 8. O zaman bunlar eşit köşegenler dik kesişiyor. Kısa köşegen 2'ye bölünüyor. Uzun köşegende açı 45-45 yazalım. Burası 90 ise. Buraya da 45 diyelim. 45 45 90 üçgeni. 8 ise burası. Dik kenarlar 4 kök 2. 4 kök 2 dağılacak. Bunu da yazalım. B de AC'nin iki 2 katıdır diyor. Şimdi AC kaçtı? 8 kök 2. 2 katı olacaksa 16 kök 2 olacak şuranın tamamı. 4 kök 2'si burada. Buraya da 12 kök 2 kaldı. Yani alanı soruyormuş. Uzun köşegen 16 kök 2. Kısa köşegen 8 kök 2 çarpıp 2'ye bölüyoruz. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 2'yi götürsün. 8 çarpı 16 çıktı. 80, 48 daha. 128 geldi. Sorunun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet dostlar bunu da gömdük. Konu testi 1 de tamamdır. Bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömeriz. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.